Merhaba sevgili koçlar ve yükselen borcu koç olanlar. Aralık 2022 yorumlarına hoş geldiniz sevgili koçlar. Geçtiğimiz yıl boyunca hayatınızda parasal konular desteklenmek, kendi değerinizi keşfetmekle alakalı bazı sınavlar verdiniz. Kariyer gelirleriniz kısıtlandı. Belki dostluklar ve arkadaş çevresiyle alakalı e, sorun ve sıkıntılar yaşadınız. Özellikle Aralık ayı yorumlarından sonra e, dilerseniz bir 2022 değerlendirmesi yapabiliriz. Böyle bir video serisi gelsin mi? Yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalda zaten hali hazırda biliyorsunuz. 2023 yorumları mevcut. Eğer bulamıyorsanız kanalda oynatma listelerinden kendi burcunuzu tıklayarak 2023 senesinin genel yorumlarına da ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz ay özellikle Boğa burcunda yaşanan ay tutulması ile beraber mali konularda bir takım krizler yaşamış olabilirsiniz. Bazı konularda desteklenmediğinizi düşünüp hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Aralık ayında biraz daha rahatlamaya başlıyoruz. E, Tabi hal hazırda Mars Retrosu devam ediyor. Ee, Ocak ayına kadar da devam edecek. 2023'e kadar aslında Aralık ayında yine bir toparlanma sürecini deneyimleyeceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar varsa, alma verme dengesini sağlamak adına abone olurlarsa, Yorumlarını özellikle 2022'de yaşadıklarını yorumlarda aktarırlarsa ve video işimden beğenirlerse çok mutlu olurum. Yine aşağıdaki linkten telegram grubumuza katılabilirsiniz. Şu ara pek aktif değilim ama önümüzdeki günlerde canlı yayınlarımız olacak. Yine beni instagram hesaplarımdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Burada paylaşamadığım detayları oralarda paylaşmaya gayret göstereceğim. Hemen geçelim Aralık ayı gündemine. 1 Aralık tarihinde Venüs Mars karşıtlığıyla ayı başlatıyoruz. Ee, eril ve dişil enerjinin karşı karşıya gelişi. Venüs 18 derece yay burcundayken Mars da 18 derece ikizler burcunda bulunacak. Bu tabii ki ufak bir gerilim. E, bu duygular, hisler ve e, agresyon arasındaki çelişkileri gösteriyor. halihazırda hazırda Mars Retrosu devam ediyor. Üçüncü ve dokuzuncu evinizde etkin olacağı için bu görünüm. Duyduklarınız, iletişiminiz, kararlarınızla alakalı sıkıntılar yaşanabilir. E, özellikle ikili ilişkiler alanında... Biraz egosal konuların devreye girebileceği, tutkuların artabileceği ama karar vermekte de zorlanabileceğiniz etkileşimler mevcut. Yakın çevre ilişkileriniz, uzak ilişkileriniz, seyahatleriniz, yeni anlaşmalar ve sözleşmelerde ufak gerilimler bu etkiyle beraber çalışabilir. 2 Aralık tarihinde de Merkür-Neptün karemiz var. Yine Merkür-Neptün karesi algılarımızı biraz dağıtıyor. Özellikle biliyorsunuz Mars-Neptün karesini deneyimliyoruz. Merkür-Neptün karesi ile beraber... Yeni bir yola girmek istiyorsunuz, yeni bir manevi arayıştasınız, bazı sezgisel mesajlar alıyorsunuz, belki uzaklara gitmek, artık farklı diğerlere ulaşmak istiyorsunuz ama gerçekten neyi nasıl istediğinize dair netliğe kavuşamamış düşünceleriniz olabilir, kafanız algılarınız karışık olabilir. Geçmişle alakalı çok fazla rüya görüyor, çok fazla... Ee, dataya maruz kalıyor olabilirsiniz. Duyduklarınız, düşündükleriniz, hayalleriniz, hedefleriniz çorba olmuş olabilir. İşte bu alanlarda çok da hayati kararlar vermemek uygun olacaktır. Evet, ayın aslında ilk haftası biraz sert etkiler var. 4 Aralık tarihinde de venüs Neptün karesi, özellikle yine ikili ilişkilerde bazı yanılsamalar açık olabileceğimizi gösteriyor. Sevgi alma ve verme e, ilişkimiz, kendimizi gösterme biçimimiz, parasal konularla ilgili hayallerimiz noktasında kafa karışıklığı yaşanabilir. E, özellikle e, seyahat, yurtdışı dışı gündemi yana, ya da yeni bir eğitim gündeminiz varsa hani ne kadar bütçe ayırabilirsiniz, e, o seyahatin bütün maliyetini doğru bir şekilde hesaplayabildiniz mi? Veya taşınmak istiyorsunuz, uzaklaşmak istiyorsunuz ama hangi hayallerle, hangi umutlarla uzaklaşmak istiyorsunuz? Yani yeterince olaya gerçekçi yaklaşabildiniz mi? Bu eğer yeni bir ilişki ise çok farklı kültürden, çok farklı bir bakış açısından bir insan olabilir. Yani gerçekten e, temel bazı kriterleri tutturabildiniz mi? E, bu konularda biraz daha e, zamana ihtiyaç olabilir açıkçası. 6 Aralık tarihinde de Merkür-Jüpiter karesi var. Yine aslında algılarımız karışık, kafamız karışık, kafamız oldukça dolu. Ee, özellikle ben Aralık ayının ilk haftasında geçmişe dair çok fazla mesaj alabileceğinizi, rüyalarınızın çok etkili olabileceğini, bazen belki uyku problemleri yaşayabileceğinizi düşünüyorum. Ee, tamamlamanız, bitirmeniz, kapatmanız gereken bir konuda e, belki gerekli eylem enerjisini gösteremiyorsunuz ve arka planda sürekli o konular sisteminizi yavaşlatıyor gibi bir durum var çünkü yeni bir yola girmek istiyorsunuz yeni bir şeyin peşinden koşmak istiyorsunuz ama gerçekten canı gönülden isteyip istemediğinizden de emin değilsiniz birden fazla seçeneğiniz olabilir birden fazla gündem olabilir kafanız karışık olabilir hangisi doğru hangisi yanlış hangisi etik hangisi ahlaki hangisi benim inançlarıma uyuyor gibi e, o gündemle alakalı sorgulamalarda açıkçası Aralık ayının ilk haftasında çok da bir netlik olmayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. 8 Aralık tarihinde ise İkizler burcunda bir dolunayımız var. Şimdi bu dolunay e, ikizler İkizler burcunun 15-16 derecesinde meydana gelecek bir dolunay. E, ve özellikle e, özel bir sabit yıldızla da kavuşumda. eee <gülüyor> Eğitimle, bilgiyle, şansla ilgili bir sabit yıldız. Yine önemli görüşmeler, anlaşmalar, fikirler, ilhamlar açısından etkili olacaktır. Sizin zaten 3. evinizde çalışacak bu dolunay. Ve Retro Mars'la kavuşumda bir dolunaydan bahsediyoruz. Biraz sert açıları da var ama bununla beraber Satürn'e çok güzel bir kontağı olacak. Yani yeni bir anlaşma, yeni bir yol, yeni bir bilgi, yeni bir fikrin peşinden giderken siz özellikle kalıcı bir şeyleri başlatmak istiyorsunuz. Ancak burada şundan emin olmanız gerekiyor. Bu rotada bu istikamette ilerleyebilecek misiniz? Biriyle ortaklık kuruyorsanız, biriyle bir taahhüt ilişkisinde bulunuyorsanız onunla devam edebilecek misiniz? Aynı amaçları paylaşıyor musunuz? İşte bu konularda kafanızı karıştıran süreçler var. Bunlar sizi biraz zorluyor. Yani aynı değerlere sahip miyiz? Aynı bakış açısına ve vizyonu sahip miyiz? İlerleyebilir miyiz? Benim için uygun olan bu mu? Gibi bazı teklifler, bazı haberler, bazı bilgiler, bazı deneyimler veya ilhamlarla muhatap oluyorsunuz. Hızlı karar almak isteyeceğiniz bir gündem de var. Retro Mars'tan ötürü. Ama tabii ki Mars retro pozisyonda olduğu için o aksiyon tam istediğiniz istediğiniz biçimde de tezahür etmeyebilir. Ama bir şekilde artık o kafanızı karıştıran, o emin olamadığınız ama bir taraftan gitmek istediğiniz yol her neyse bu donlayla beraber sanki bir karar alacaksınız. Size bir teklif sunulduysa bunun cevabını vereceksiniz. Ama şunu da bilmeniz gerekiyor. Bu karar veya bu kabul ediş veya reddediş uzun vadeli süreçte hayatınızda etkili olacaktır. Özellikle yeni bir eğitime başlamak, bir ders almak veya bir bilgiyi sunmak gibi temalar varsa bu konuda da şanslı etkileşimler mevcut açıkçası. Evet devam ettiğimizde 10 Aralık tarihinde Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor. 7 Aralık tarihinde de Merkür Oğlak Burcu'na geçmişti. Artık yavaş yavaş Oğlak Burcu temalarına e, adapte olmaya başlıyoruz. Burada e, özellikle tabii 10. ev konularında kariyeriniz, geleceğiniz, toplumsal itibarınız, mesleğiniz, ee, i̇nsanların sizi tanımış olduğu şekil, biçim, unvan her neyse bu konuya dair gündemleriniz artacaktır. Özellikle iş değiştirmek isteyen, işiyle alakalı yeni bir eğitim almak isteyen, kendini geliştirmek isteyen koç burçları varsa bu ay bununla alakalı pozitif gelişmeler var. Yine iş başvurusunda bulunabilirsiniz. Ee, özel meziyetlerinizden, e, özel e, yeteneklerinizden bahsettiğiniz zaman size yeni iş kolları da açılabilir gibi gözüküyor özellikle bu geçişle birlikte. Evet, 12 Aralık tarihinde Güneş ve Satürn arasında güzel bir görünüm var. Burada özellikle artık hangi çevreye ait olduğunuzu, ilerlemeniz gerektiğiniz yolu, ilerlemeniz gereken yolu, kariyer gelirlerinizi yine hangi manevi değerle ilerleyeceğinizi, hangi çevreye ait olduğunuzu, arkadaşlıklarınızı, dostluklarınızı gözden geçireceğiniz bir süreç etkin olacaktır açıkçası. 14 Aralık'ta Güneş Neptün karesiyle ile beraber biraz zorlayıcı etkileşimler var. Özellikle yine bu kafa karışıklığı, aynı anda birden fazla şey düşünmekle alakalı aslında bu ay çok yoğun gündemleriniz var. Yani bazı yetenekleriniz var, istediğiniz iki tane yol var, hangisini seçmeliyim? Bununla alakalı zaman zaman sezgisel mesajlar almanıza rağmen... Kafanız gerçekten oldukça karışık gözüküyor arkadaşlar. Yine 18 Aralık tarihinde Merkür-Uranüs üçgeni ile beraber çok müjdeli ani gelişen haberler alabilirsiniz. Bilhassa kariyerinize ve maddi durumunuza ilişkin pozitif haberler alma noktasında da etkin olacak görünümlerden bahsedebiliriz. 20 Aralık tarihinde artık Jüpiter tamamen burcunuza geçiyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz süreçte Mayıs ayında burcunuza geçmişti. Tekrar gerilemeye başladı ve balık burcuna kadar geriledikten sonra tekrar artık 2023 senesinin bilhassa ilk 6 ayında Jüpiter burcunuzda ilerleyecek. Bu sizin için gerçekten şanslı bir zaman sevgili koçlar. Her zamankinden daha şanslı olacaksınız. O kafa karışıklığınız, kayıplarınız, geçmişle alakalı problemleriniz artık arkada kalıyor. Ve kendi şansınızı kendiniz kovalamaya başlayacaksınız. Cesaret enerjinizle beraber, şansın da sizinle beraber olduğu ama kafa karışıklığının ve abartının bu dönemde zarar verebileceğini bilerek ilerlemeniz de önemli olacaktır. 22 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor ve 23 Aralık tarihinde de Oğlak Burcu'nun 1 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek arkadaşlar. Şimdi bu yeni ay oldukça önemli. Yeni ay haritasında MC'ye çok yakın bir konumda olduğunu görüyoruz. Özellikle iş değişikliği, iş başvurusu. Medeni durumla alakalı bir değişim veya kendi yeteneklerinizi gösterebileceğiniz farklı bir sektör, farklı bir alana dair gündemleriniz varsa Aralık ayında gerçekten bununla alakalı hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle belki aynı anda iki iş yapıyordunuz veya e, ne istediğinize tam anlamıyla karar veremiyordunuz. Kendi potansiyelinizi keşfedemiyordunuz. İşte burada sizi besleyecek. Size daha çok geliştirecek, özellikle bu yeni seçeceğiniz alanın sizi daha çok geliştirmesi, daha çok kazanç sağlaması gibi temalarda vurgulanmakta biraz sert bir yeni ay esasında bu yeni ay. Çünkü artık bir karar sürecine girdiğinizi gösteriyor. Her ne olursa olsun karar vermekten çok da kaçamayacağınız bir etkileşim olacaktır. Özellikle yükselen dereceniz ilk 10 derecelerse zaten doğrudan MC noktanızla temasa geçeceği için bu yeni ay ee, Önünüzdeki sürece dair çok da radikal kararlar alma eğiliminde olacak gibi gözüküyorsunuz. Ayın sonuna doğru geldiğimizde 29 Aralık tarihinde Merkür Retrosu başlıyor. Yıla Merkür Retrosu ile gidiyoruz arkadaşlar. E, hali hazırda bir Mars retromuz da var biliyorsunuz. Yani Ocak ayının önemli bir kısmında hem Merkür'ün hem de Mars'ın retro olması aslında hali hazırda yine bizim Kasım aralık aylarındaki gündemlerle uğraşacağımızı göstermekte. Bu retro 24 derece Oğlak Burcu'nda başlayacak. İşte burada kariyeriniz, geleceğiniz, mesleğiniz, önünüzdeki süreçle alakalı almış olduğunuz o kararları yeniden gözden geçirme, değerlendirme şansınız olacak. Belki eski bir iş Eski bir e, ünvan size tekrar sunulabilir. E, sanki burada e, yeterince kıymetinizin bilinmediği, yeterince değerinizin anlaşılmadığı bir alandasınız. Ve Aralık ayı aslında bunun mücadelesiyle geçiyor. Aralık ayının sonundan itibaren de Ocak ayı itibariyle artık ne ektiyseniz onu biçmeye başlayacağınız bir süreç aktif olacaktır arkadaşlar. Ama iş görüşmeleri, imzalar, önemli kararlar bilhassa evlilik akitleri gibi e, konularda 29 Aralığa kadar hatta 20 Aralığa kadar e, adımları atmak, imzaları atmak önemli olacaktır. Evet, Aralık ayı gündemimiz bu şekilde. Böylelikle koca bir seneyi, 12 ayı devirdik arkadaşlar hep birlikte. E, bu yılda benimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Dediğim gibi eğer fırsat olursa, belki buradan, belki e, telegramdan bilemiyorum. E, bir durum değerlendirmesi, bir Z raporu videosu hazırlayabiliriz. Her burç için ayrı ayrı veya genel hatlarıyla 2022 senesini değerlendirip e, 2023'e dair Yine e, genel hatlarıyla hazırlayacağım bir video e, söz konusu olabilir. E, tabii ki burçlara ilişkin videoları paylaştım ama 2023'ün genel temasını biraz daha detaylı bir şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Denediğiniz için teşekkür ediyorum. E, yorumlarda paylaşabilirsiniz nasıl bir sistemle ilerleyebiliriz tabii ki zamanımı ölçüsünde. Umarım güzel, keyifli bir ay olur sizler için. Abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Danışmanlık ve iletişim için Instagram instagram.opikusastroloje hesabı veya opikusastroloje et, gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Güzel bir ay olsun. Güzel bir sene olsun inşallah. Sevgiler, hoşçakalın.